Arkadaşım selam, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasın. Bugün senle beraber Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, nerede kaldık peki? Hemen sana hatırlatayım. 90 ve 91. sayfaların çözümlerini yapacağız. Toplamda da 9 tane sorumuz var bu teste. Dilersen, bak kanala abone oldu kanala abone olduysan, videoyu da beğendiysen ilk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve hadi bakalım başlayalım arkadaşlarım ilk sorumuzda sizde görüyorsunuz 100 kişilik bir grubun yıl içinde okudukları kitap sayısı ile ilgili veriler aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiş 100 kişi var ve arkadaşlarım bir yıl içerisinde okudukları kitap sayısı Bunlar nasıl sunulmuş bize bu grafikte grafikte sütunların altındaki sayılar yani şunlar o Aralık'ta bulunan kişiler için okudukları kitap sayısının en küçük değerini ve en büyük değerini ifade eder yani arkadaşlarım 1, 2, 3 veya 4 kitap okuyanlar burada, 5, 6, 7 veya 8 kitap okuyanlar ikinci sütunda, 9, 10, 11, 12 tane okuyanlar burada gibi. Buna göre demiş, 3 tane ifade vermiş hangileri doğrudur diyor. Umarım soru gayet açıklayıcı olmuştur. Benim yorumumla da daha açıklayıcı anlamışsındır. Bakalım şimdi ifadelere. Grubun %85'i 4'ten fazla kitap okumuştur diyor bize. Şimdi. 4'ten fazla kitap okuyanlar hangileri? Şu hariç hepsi. Bunların sayısına bakacağız. Normalde grup kaç kişiydi? 100. Peki 4 veya 4'ten daha az kitap okuyan kişi sayısı kaç? 8. E peki geriye kalan o zaman 92 kişi 4'ten fazla kitap okumuştur. Bak 100 kişiden 92'si 4'ten fazla kitap okuduysa Burasının %85 olmasına ihtimal yok. Neden? Çünkü %92 yapar. Demek ki birinci ifade cortladı. İkiye geçelim. 4'ten fazla, 17'den az kitap okuyan kişi sayısı en fazla 62'dir demiş. Şimdi 4'ten fazla ve 17'den az kitaplar nerede arkadaşlarım? Şurası, şurası ve şurası. 17 burada. Bunlar arkadaşlarım neymiş? En fazla 62 kişiymiş. Şimdi en fazla dediğine göre, o zaman şöyle diyeceğiz bak. Şuradakiler 5, 6, 7 veya 8 kitap okumuşlardı ya. Ben diyeyim ki bunların hepsi 8 kitap okusun. Fazla olsun istiyoruz ya. 9, 10, 11 ve 12 kitap okuyanların hepsi de burada 12 kitap okumuş olsunlar. 13, 14, 15 ve 16 kitap okuyanların hepsi de burada 16 kitap okumuş olsun. Peki 8'er kitap okuyan kaç kişi varmış? E 15 kişi varmış. Şimdi okuyan kişi sayısı en fazla 62'dir demiş ya. He tamam tamam tamam. O zaman şöyle diyeceğiz kitap sayısı maksimum demiyor 17'den az kitap okuyan kişi sayısı en fazla 62'dir diyor Dolayısıyla arkadaşlar Bizim hemen ne yapmamız lazım şunları silelim yanlış yorumda bulunduk kusura bakmayın ben kitap sayısı diye Onu düşünerekten şey yaptım Şimdi burada 15 kişi bunlar var 28 kişi bunlar var 20 kişi de bundan var Dolayısıyla arkadaşlarım 15 ile 20'yi topladınız 35 35 ile de 28'i toplayacağız ne yapacak 63 yapacak e 63 kişi çıkabiliyor Dolayısıyla arkadaşlarım 62 değil 63 olacaktı. Bu da gitti. 10 ile 20 arasında kitap okuyan en az 35 kişi vardır. Şimdi 10 ile e, 20 arasında. 10 ile 20 arasında neresi arkadaşlarım? Hemen şöyle gösterelim. Şimdi şuranın bir kısmı. Buranın yok pardon özür dilerim. 10 ile 20 arasında demiştim. Şuranın bir kısmı arkadaşlarım. Ve 20 arasında demiş. Şurası ve şurası. Şimdi arkadaşlar en az 35 kişi vardır diyor ya. Şimdi. 10 ile 20 arasında diyorsa o halde arkadaşlarım şu grubun tamamını bir kere alacağız. Yani 20 kişi kesinlikle var. Sonra geldim buraya. Ne demişti bize en az 35 kişi vardır. Şimdi buraya geldik ya ve bir de tabi şurası var. Pardon orasını almıştım zaten şurası var. Yani 1, 2, 3, 4, 5. sütun 17 ile 20 arası ve 9 la 12 arasındaki kişilere bakacağız. 10 ile 20 arasında demiş ya ve en az demiş. Dolayısıyla arkadaşlar ben artık şurada kesinlikle 20 kişi olduğunu bilirken şuraya bakıyorsunuz burada 28 kişi var. 9 ile 12 arasında kitap okuyanlar. Ama biz 10 ile 20 arasını bakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım minimum tutmamız gerekiyor. 17 ile 20 arasında da şurada kaç kişi var arkadaşlarım? 15 kişi vardı onu da unutmayın. O halde 20 kişi vardı 15 kişiler sağda var 35 kişi yaptı. İyi tamam hoş güzel peki şurada e, Buradaki hiç mi insan yokmuş 35 kişi vardı sonuçta ilk ikisine dedik Cevap C olacak yalnız 3 olacak Peki ben diyorum ki Burası 10 ile 20 arasında dediği için Bu 9 10 11 12'nin Tamamı 9 kitap okumuştur Dersek eğer 10 ile yani 10 kitap 11 kitap 12 kitap okuyan hiçbir öğrenci Bulamazsınız o halde Yani buradan bize katkı sağlayacak kişi sayısı 0'dır 35 artı 0'da Bize 35'i verir en az 35 kişi vardır deriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci sorumuzda arkadaşlar. 15 litrelik oksijen tüpüyle dalan bir dalgıcın daldığı derinliğin ve tüp doluluğunun zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş. Bakın burada 14 dakikada önce derinlik olarak 0 metreden başlamış 20 metre derine dalmış. 5 dakika 20 metre derinlikte kaldıktan sonra 4 dakikada su yüzeyine tekrardan çıkmış. Sağ taraftaki grafiğe neyi anlıyoruz? Bu 14 dakika boyunca tüpün doluluk oranı, doluluk miktarı 15'ten 8'e düşmüş. Yani bu 14 dakikada sevgili arkadaşlarım 7 litre oksijen kullanılmış diyebiliriz. 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruyor. İlk ifademize bakalım. Dalgırın dalış hızı çıkış hızından büyüktür demiş. He, şimdi hız karşılaştırması yapılabilir tabii ki. Nasıl? Mesela 5 dakikada 20 metre derinliğe dalmış. 5 dakikada 20 metre ise 1 dakikada arkadaşlarım 4 metre dalabiliyordur. Şuraya bakıyoruz. 4 dakikada 20 metre çıkmış. 4 dakikada 20 metre yükseldi 1 dakikada 5 metre yükselmiştir. Ne demişti? Dalış hızı çıkış hızından büyüktür. Dalış hızı 4, çıkış hızı 5. Nasıl büyük olsun? Dolayısıyla ilk ifade cortladı. Geçtim 2 Dalgış toplamda tüpün 7 litresini kullanmıştır. Evet zaten bunu söylemiştik. İkinci ifademiz doğru. 1 olanları eleyelim. 2 olmayanları da eleyeceğiz ama zaten 2 B'de de C'de de var. Şimdi cevabı ne belirleyecek? 3 e, belirleyecek. Dalgış tüpte kalan havayla 20 dakika daha dalabilir demiş. Şimdi tüpte ne kadar kalmıştı? 8 litre. 7 litre ile 14 dakika dalabiliyorsa 8 litre ile 2 katı kadar 16 dakika daha dalabilir da ama bize 20 demiş o zaman bu da cortladı Yani arkadaşlarım cevabımız neymiş yalnız 2 olacakmış doğru cevap B seçeneğiydi Ve devam ediyorum 3. soruyla Yaz mevsimdeki sıcaklık artışıyla il genelindeki dondurma satışları arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir Aşağıdaki grafikte bu doğrusal ilişkiye ait verilerin bir kısmı verilmiştir Dondurma satışı çarpı 1000 yani mesela burada 75.000 dondurmadan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Buna göre il genelinde dondurma satışının 100.000 olduğu zaman ildeki sıcaklık kaç santigrat derecedir? Şimdi şöyle diyeceğim şurası arkadaşlarım gördüğünüz üzere e, 20'de 0 olmuş yani 20 santigrat derecedeyken dondurma satışı hiç yok ama 20'den itibaren artmaya başladığında bakın burada bir 15 santigrat derecelik artıştan bahsediyoruz. 15 santigrat derecelik artışta 75.000 tane yumurta şey yumurta diyorum ya yumurta beni andı. <gülüyor> dondurma satılmış arkadaşlar. Şimdi 100.000 yumurta için soruyor ya. 15 santigrat derecede eğer dondurma satışı miktarı 75 artıyorsa acaba 75'ten 100.000 olması için ne kadar artması lazım? 25 artması lazım. 25 için ne kadar daha artması lazım? Tabii ki bakın buraya 5 katıysa ya yani 5'te 1'i ise 5'te 1'i 5 yapar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 5 santigrat derece daha arttırmamız lazım. Neyin üzerine? 35'in üzerine. 35'in üzerine 5 santigrat daha arttırırsam doğru cevap A seçeneğindeki 40 olacaktır deriz. Ve 3. sorumuzu da çözdük. Buna da A dedik. Geçtik 4'e. Aşağıdaki dairesel grafiklerde 2022 ve 2023 yılları Temmuz ayındaki ülkeye gelen turist sayılarının dağılımı gösterilmiş. 2022 ve 2023 yılı Temmuz ayında ülkeye sırasıyla 180.000 ve 300.000 kişi gelmiştir. <gülüyor> yani arkadaşlarım burada 180.000 kişinin dağılımı mevcut. Burada 300.000 kişinin dağılımı mevcut. Tamam. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Şimdi bakalım. 2022 yılında gelen turistlerin 3'te biri Almandır demiş. Şimdi 2022'ye bakıyorsunuz. Burası 360 dereceydi. 360 derecenin içerisinde 120 dereceye sahip Almanlar. Demek ki 3'te 1'i. Yani ilk ifademiz doğru. ilk şıkkımız doğru. Bunu eredik. Geçtik. 2023 yılında gelen Alman turistlerin sayısı Fransız turistlerin 4 katıdır demiş. 2023'e bakıyorsunuz. Almanlar 120 derecelik bir yer ihtiva ediyor. Fransızlar 30 derece. Kaç katı? 4 katı. E bize de zaten 4 katıdır demiş. Bu da doğru. Geçtim C'ye. 2023 yılında en az... Ee, en az Fransız en çok İngiliz turist gelmiştir Şimdi Fransızlara bakıyorsunuz 30, 30 derece İngilizlere bakıyorsunuz 150 derece Evet İngilizler daha fazla gelmiş ve maksimum gelen İngiliz En az gelen Fransız C'de doğru D'ye bakıyoruz 2023 yılında gelen turistlerin sayısı 2022 yılına göre aynı kalmıştır Alman turistlerin sayısı hmm. Şimdi buraya bakalım 180 bine 120 derece yani 3'te bir düşmüş 60 bin Alman gelmiş e buraya bakıyorsunuz 300.000'in yine 3'te biri, e o zaman 100.000 Alman gelmiştir. E nasıl aynı olsun cevap D şıkkıymış. E şıkkına da bakalım. 2023 yılında gelen İtalyan turistlerin sayısı yani şunların sayısı 2022 yılına göre artmıştır. Bakın arkadaşlar 60 derece demiş 6'da altıda 300.000'in 6'da 1'i 50.000'dir. 50.000 tane İtalyan gelmiş burada. Şimdi 2022 yılına bakalım. 180 binde 80 derece gelmiş. Yani bini sevgili arkadaşlarım. 80 bölü 360 ile çarpacağız. Yani arkadaşlar ikisini de ben 40'a bölersem 2 bölü 9 çarpacağım. 9'da 180'i sadeleştirdim. 20, 20 kere 2. 40 yapar demek ki İtalyan turistler burada 40 bin taneymiş. Bir sene sonra 50 bin kişi gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlarım bu ifade de artmıştır demişti. Doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacakmış. Ve geçtim 91'e. Beşinci sorum. Mustafa 2015 yılında bahçesine A, B, C fidanlarını dikmiş. Bu 3 fidanın 5 yıl boyunca boylarının değişim grafiği aşağıdaki çizgi grafiğinde de gösterilmiş. C fidanının boyu yani yeşille gösterilen grafik için X yılında B fidanının boyuna, Y yılında A fidanının boyuna eşit olacaktır. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş bizlere. Şimdi öncelikle <gülüyor> C için bakalım. A fidanıyla karşılaştıralım. Aralarındaki boy farkı 30'du arkadaşlar. Şimdi bunun C fidanının ve A fidanının büyüme hızlarına bir göz atalım. Büyüme hızı nasıl olacak ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar C fidanı 5 yılda 35 cm büyümüş. 5 yılda 35 cm. O zaman 1 yılda ne kadar büyür arkadaşlarım? Tabii ki 7 cm büyüyormuş. Bak bu C fidanı için. Hop. Şimdi A fidanına bakalım. A fidanı da yine aradan geçen 5 yılda 30 60 olmuş yani 5 yılda arkadaşlarım 30 cm uzamış yani A fidanı için 1 yılda 6 cm uzamıştır diyebiliriz. Bu da A fidanı. Aynı şeyi B fidanı için de yapalım sonra tekrar uğraşmayalım. B fidanı'na bakıyorsunuz 5 senede 10 cm uzamış demek ki 1 yılda 2 cm uzuyor diyebiliriz C pardon B fidanı için de. Bakın şu C fidanıydı, bu A fidanı, bu da B fidanı. Şimdi gelelim kuru fasulyelerin faydalarına. Arkadaşlar, biz bunların boylarının eşit olduğu yılları aramak istiyoruz. Şimdi gelin şuna bakalım. 2020 yılı için düşünelim. 2020 yılında, 2020 yılında C fidanı 35 cm, A fidanı sevgili arkadaşlarım 60 cm ve B fidanı da yine 60 cm. C fidanının A fidanından 25 santimetre daha kısa olduğunu görüyoruz ama C fidanı her sene 7 santimetre A fidanı her sene 6 santimetre büyüdüğünden uzadığından her sene C fidanı birer santim birer santim A ile arasındaki farkı kapatacaktır. Dolayısıyla 25 santimlik farkı 25 yıl sonra kapatacaktır. Yani bu da ne demek oluyor sevgili gençler? Bu arada 35'e 60 dedik değil mi? Tamam çok güzel. Ee, bu da sevgili arkadaşlar şu demek oluyor. 25 yıl sonrası. 2020'den 25 yıl sonrası nedir arkadaşlar? 2045'tir. Yani A fidanının boyuna Y yılında eşit oluyor de Y yıl neymiş arkadaşlarım? 2020 artı 25'ten 2045'miş. Bakın 2045, 2045. Yani burada A'yı, C'yi, D'yi eleyebiliyoruz. Peki şimdi biraz bir daha düşünelim. Aynı şeyi B fidanı için yapalım. B fidanıyla arasındaki fark 25 yine. Ve C. Her sene 7 cm uzarken B. Her sene 2 cm uzuyor. Yani her sene aralarındaki fark 5 cm kapanıyor. Bir senede 5 cm fark kapanıyorsa 25 cmdeki fark 5 senede kapanır. 2020'nin üzerine 5 sene eklerseniz 2025 yapar. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olmuş olur. Güzel soruydu. Devam ediyorum 6. sorumla. Aşağıdaki grafikte yaş meyvelerin kütlelerine göre dağılımları verilmiş. Kayısı 180 derece, elma 30 derece, üzüm de 150 derece. Üzüm kurutulduğunda ağırlığının %20'sini, kayısı %25'ini ve elma ise %50'sini kaybetmekte. Kayısı kurutulduktan sonra 270 kilogram geldiğine göre üzüm kurumadan önce kaç kilogramdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle elma var, üzüm var ve arkadaşlarım bir de kayısımız var. Doğru mudur? Pekala. Kayısı ne kadarı? kayboluyordu kayısının. Bakalım %25. Yani 4'te 1'i kayboluyor. Kayısı, kayısı arkadaşlarım şurada 180 dereceydi. Unutmayın. Üzüm 150'ydi ve elma da 30'du. Şimdi bu 4'te 1'ini kaybediyorsa 45'ini kaybedecektir. Yani 135 derecelik bir açık alacaktır elimizde. Hatta bunları artık derece demeyelim. Gelelim biz bunlara şöyle bir isim takalım. 30K, 150K ve 180K diyelim. Olmaz mı? Şimdi 135K'da arkadaşlar neye eşitmiş? 270 kiloya eşitmiş. 270 kilogram. O zaman k kaçtır? 2'dir. Peki o halde ben diyorum ki üzümden elimizde 150 kg değil artık 300 kg vardır. Elmadan da 60 kg vardır diyebiliriz. Bana demiş ki üzüm kurumadan önce kaç kilogramdır? Üzüm kurumadan önce 300 kg olduğunu gördük. 6. sorumuzun cevabı E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtik, geçtik 7. sorumuza. 7. soru için hatta 8 ve 9 için üstteki bilgileri kullanacağız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim sorumuzun çözümüne. A, B, C ve D isimli 4 arkadaşın bir misket oyunu sonucunda misketlerindeki değişim tablo grafiğinde değişmeden sonraki misket mix, e, miktarları da dairesel grafikte verilmiş bize. B'nin oyun başındaki misket sayısı toplam misket sayısının aynı zamanda 3'te biridir. Şimdi B'nin sevgili arkadaşlarım oyun başındaki misket sayısı toplam misket sayısının 3'te biriymiş. Unutmayın 3'te biri olacak. Pekala. 7, 8 ve 9'u buna göre cevapla demiş. A ve B'nin toplam misket sayılarının oyun başında ve sonundaki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. A ve B'nin toplam misket sayısından bahsediyoruz. A'nın misket sayısı 20 azalmış, B'ninki 10 artmış. O zaman ikisinin toplam misket miktarı 10 azalmıştır. Yani cevabımız C seçeneği olur deriz. Geçtik 8'e. A'nın oyun başındaki misket sayısı sorulmuş. Hmm. Şimdi bakın. A'nın oyun başındaki misket sayısı soruluyor. Şöyle diyeceğiz, şöyle diyeceğiz. Bunların arkadaşlar ee, misket miktarlarının eşit olup olmadığını falan hiçbir şey bilmiyoruz. Ama misket miktarlarındaki değişimden sonra buradaki dairesel grafik yardımıyla biz hem başlangıçtaki hem de oyun sonundaki misket miktarlarını bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız? Bak şimdi iyi dinliyorsun beni. A'nın misket sayısına bakalım. Eksi 20 olmuş değil mi? Yani 20 azalmış. Daha sonrasında geçtik sağ tarafa. A tüm misketlerin 360'da yüzüne tekabül ediyor. Bize sorulan şey unutmayın. Hemen yani keşke soruyu da yanımıza alsaydık. A'nın oyun başındaki misket sayısı sorulmuştu. Pekala. Şimdi arkadaşlarım. Bir TIO daha vardı. O tiyoyu unutmayın. Bakın o TIO burada. Şu, şu kızım. B'nin oyun başındaki misket sayısı toplam misket sayısının 3'te biriydi. Bunu unutmayın. Şimdi o halde ben diyorum ki B'nin misket sayısına burada bakıyorsunuz 140 derece. Yani arkadaşlar öncelikle toplam misket sayısı 3K iken B'nin misket sayısı oyun başında k'ymiş. Peki daha sonra ne olmuş? K artı 10 olmuş. Ve K artı 10'un 3K'ya yani toplam misket sayısına oranı. Çünkü toplam misket sayısı değişmiyor. Bak bu 20 tane kayboluyor. 20 tane kaybetmiş. 20 tane D kazanmış. 10 tane B kazanmış. 10 tane C kaybetmiş. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında oyun oynadıkları için misket, toplam misket sayısı değişmiyor. O halde arkadaşlar K artı 3K'ya oranı bize neyi verir? 140'ın 360'a tabii ki oranını verecektir. Şu sıfırları bir gönderelim. 3'e bölelim. Burayı da 3'e bölelim. Burası da 12 olsun. Ve içler dışlar çarpımı yapalım. 12k artı 120 eşittir 14k diyelim olmaz mı? Yani buradan 2k'nın 120'ye eşit olması gerektiğini k'nın ise 60'a eşit olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi ne demiştik biz? Şunu k 60 derece k 60 dedik ya demek ki toplamdaki misket miktarı oyundaki toplam misket miktarı 180 180 tane misketin de Oyun sonunda A'ya düşen miktarı 100 dereceymiş O halde ben şunu söyleyebilirim 360 derecenin içerisinde 100 derecelik bir kısım A'ya tekabül ediyorsa 180 tane misketin de Bakın 360 ile 180 yarı yarıya O zaman 100'ün yarısı 50 yapar 180 tane misketin 50 tanesi şu an A'da Ama A oyun sonunda 50 tane Ne kadarını kaybetmişti? 20 tanesini kaybetmiş. Yani A'nın oyun başında ne kadar misketi var? 70 tane misketi varmış Yani cevap 70'miş Hemen işaretleyelim seçeneği. Ve sevgili gençler artık son sorumuz Son soruda da Demiş ki bize Oyun başındaki misket sayılarının dağılımı Bir daire grafiği ile gösterildiğinde D'nin misket sayısına karşılık gelen Merkez açısının ölçüsü kaç derecedir Şimdi her birinin Oyun başındaki misket sayısını Bulacağız ve bunu da bir daire grafiği ile Göstereceğiz tamam mı Tamam şimdi A'nın 70 tane olduğunu biliyoruz. B'nin oyun başına K tane demiştik. K'nın da sevgili arkadaşlarım ne olduğunu bulduk biz? 60 olduğunu bulduk. Çok güzel. Şimdi C'ye ve D'ye bakacağız. <gülüyor> C'nin misket sayısı için 360 tane mis 360 derecenin 40 derecesi şu an C'de ise 180 tane misketin bakın yine yarı yarıya 20 tanesi o zaman C'dedir. Ama C oyuncusu da 10 tane misket kaybettiği için 20'ye düşmüş. O zaman oyun başında tabii ki 30'dur. D'ye de sevgili arkadaşlar bu şekilde oran orantı kurmayı bırakın artık. 70-30 daha 100-160 yaptı. Demek ki başlangıçta 20 tanesi de D'de olmalıymış ki sevgili gençler ne olacak? Böylelikle 180 tane misket olsun. Oyun başını sormuş şimdi. 180 misketin bakın artık çok kolay. D'nin oyun başında 20 tane var unutmayın. 180 tane misketin oyun başında 20 tanesi D'deyse 360 derecenin bakın 2 katı o zaman 2 katı 40 derecesi de o halde D'ye düşen paydır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı. Evet gençler videomuzun sonuna geldik testin sonuna geldik. Bir diğer teste tablo ve grafik problemleri üniversiteliğin 3. teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen. Bir um,